2020 e, Antalya Manavgat'tayız. E, Kazım Örekçi yanımızda evet. rekor gelişim müşterimiz. Burada 15 dekar portakal e, bahçesinde bu sene rekor gelişimi e, Ocak Şubat dönemlerinde evet. uygulama yaptık. Uygulama yaptık. E, Kazım Al burada ne oldu? Değişim ne gösterdi? Rekor gelişimi size ne sağladı? Bu ağaçlar nasıldı? Böyle kısaca bir özetleyelim. Rekor gelişimden önce bu ağaçlar sarı sarıydı. Biraz e, kurumalar oluyordu. Kurumalar oluyordu. Şu, şu muhitin bir adını söyleyebilir miyiz? Bu bahçenin ee, olduğu muhit. Manavgat. Aydın, Aydın Evler Mahallesi. Aydın Evler Mahallesi. Aha. Kaç yaşında portakallar? Onu da Bu söyleyelim sonra devam edelim. 30 yaşlarında var. 30 yaşında. 30 yaşlarında var. Sarı sarı oluyordu yapraklar. Evet, evet. Biraz dallarda kurumalar falan oluyordu. Hı hı. Yani e, pek hoş değildi. Hoş değildi. Peki rekoru attıktan sonra e, böyle... Ee, yapraklar çıktı. Şöyle gösterelim yapraklarınız gayet, gayet sağlıklı güzel, herhangi sağlıklı. bir Tabii bunlar taze yaprak evet taze yaprak. Ee, şurada çiçekten meyveye dönmüş şeylerimiz evet. de var evet. Ee, peki Kazım abi burada normal gübrelerimizi attık. Normal gübrelerimizi toprağımızı attık. işledik. Evet. Rekor gelişim verdik. Evet. Ee, geçen sene çalılaşma vardı. Sar vardı. Sararma vardı. Sararma vardı. Siz peki tavsiye üzerine aldınız bunu. Tavsiye üzerine Size aldık. tavsiye ettiler. Tavsiye Siz de ettiler. denediniz. Yani Kullandık. Hakikaten güzel. Bahçenin tamamında aynı. Evet, Hatta tesadüf aynı. bugün bizi konuşuyormuşsunuz. Biz evet, de sizi aradık. Evet, ziyaret edeceğiz diye. Evet. Denk geldi. Denk geldi. Ee, yani, evet. yani hasta doktorun. Yani evet. şöyle buraya doğru gidelim mi? Göstererek. Şu ağaçlardan da gösterelim. Şimdi şu canlılık, parlaklık görülüyor. Şey anlamında. Bunlar evet. yeni sürgünler. Gayet güzel yani. Şu çiçeklenme vesaire de. Hı -hı. Şu şekilde şöyle evet. gösterelim. Yakından. Çiçeklenmemiz bu şekilde. Yani bunların tamamı bu sene yeni gelen sürgünler. Evet. Bu bahçe e, aşağıya kurulu şu konumdan. Evet. Buna Doğru mu? yani şu konumdan. Gibi. Hani bu bu ağaçta bile e, şu sürgünler görülen yapraklar hemen hemen neredeyse yeni yıl bu evet. yılın bu yıl. yaprağı. Hı hı. İçleri de baya bir kararma, akma sorunu var mıydı? Akma daha önceden vardı ama e, şu anda... Çok fazla Şimdi yok. Şimdi o konuda da destek olacaktır. Hı hı. Çünkü bitkinin iletim nemetleri vesairesi hı hı. açıldığı zaman, bitki çalışmaya başladığında evet. e, hem sürgününe hem meyve tutumuna, tabii buradaki ilerleyen dönem için e, meyve kalitesi ve kalibresinde de su, sululu, dolulu kabuk yapısında artılarını göreceğiz. Evet. Ona göre ölçeceğiz. Böyle gidelim biraz daha şu ağaçlardan da en azından her yerde aynı olduğunu gösterelim. Şu bölgelerden de. Bu şekilde görülüyor. Evet. Ee, Kazım abi tavsiye eder misin şu şu anki görüntüye göre? Şu anki görüntüye göre herkesin atmasını tavsiye rekor ederim. Gelişim. Yani, rekor gelişim. Rekor gelişim atması tavsiye ederim. Siz tabii bizi güzel. izliyordunuz. İzliyordum ben e, kanallarımızdan. Kanallardan izliyordum. Tabii ki e, bir de tavsiye gelince bu geçen sene... yıl atmak istedim ben ama bir türlü olmadı. Geçen Atamadım. yıl atmak istedik olmadı bu sene kullandık bu sene kullandık. Pişman yani. değiliz herhalde Yok, attığımızda. Pişman değiliz. Ee, peki öncelikle manavgat. Portakal üreticisi olan Türkiye'deki bütün portakalcılara tavsiye eder misiniz tabii rekor ki, gelişimi? Tabii canım herkese tavsiye ederim yani rekor gelişim Her üründe geçerli herhalde. Her bu. ürüne kullanabilirler. He. Tüm meyve ağaçları, daha, evet seracılara, muh seraları, e, açık alan tarım yapılan hmm. yerlerde. E, artı bir de şunu Geliyorsa. ilave etmek isterim. Size de tavsiye ederim. Tüm meyve ağaçları, portakal, narinci ağaçları için üstten bu dönemlerde uygulanan ve devamında sezonda uygulanan yaprak gübremiz, rekor hmm. gübremizi de kullanmanızı tavsiye ederim. Onu da, bir Onu da mutlaka deneyim. deneyeceksiniz. Ee, biz teşekkür tamam. ederiz. Biz de teşekkür Buradan ederiz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Manavgat'ten.